Ee, şimdi bu safra kesesi alınmış, tamam. Ee, ameliyat olduktan sonra özellikle e, kızartmalardan, ağır tatlılardan uzak duracaklar. Kese yok artık. Hı hı. Karaciğer safra asidini üretiyor. Direkt hemen oradan bağırsağa dökülüyor. Halbuki önce neydi? Safra kesesine gider, orada toplanır... Beslenmeye göre, öğününüze göre oradan safra asiti bağırsağa dökülürdü. Şimdi burada anladığım kadarıyla hanımefendi de acillik oluyor dediği transaminazlar yükseliyor. Karaciğer enzimleri, ALT, AST. Bak burada yapacağı şeyi söyleyeyim Hüseyin. Çünkü Allah korusun bu pankreası da pankreatiti de tetikleyebilir. Yapacağı şey e haftada 2 2 3 defa bir gün durup bir gün atlayarak yapacağı şey kimyon tohumu. Yani bir tatlı kaşığı kimyon tohumunu katacak. 7-8 dakika ve bunu içecek. Bir de o atladığı günlerde de lavanta çayı içsin. Lavanta çayı. Lavanta çayı. Tamam. O da transaminazların ALT AST GGT dediğimiz gamma glutamil transferazın e, düşmesinde, kontrol altına alınmasında büyük yardımcı olacak.